Verilen görseldeki paralel ve dik doğruları gösteriniz. Gösterelim. Paralel doğrularla başlayalım. İki doğru aynı düzlemde kesişmiyorlarsa paraleldirler. Tüm bu doğrular aynı düzlemde, ekranda gördüğünüz düzlemde. Bazen doğrular kesişecek gibi görünebilir ama sadece görünüşe bakarak buna karar veremeyiz. Problemde asla kesişmeyeceklerine dair bir bilgi verilmiş olmalı. Burada verilen bilgi ise ST ve UV doğrularının CD doğrusunu aynı açıda kesmiş olmalarıdır. İkisi de CD doğrusunu dik bir açıyla kesiyorlar. Eğer bir doğruyu aynı açıyla kesen iki doğrunuz varsa oluşan açılar yöndeş açılardır ve yöndeş açılar eşittir. Eğer iki eş yöndeş açı varsa eşit eş yöndeş açı varsa, doğrular birbirlerine paraleldirler. ST e doğrusu, uv doğrusuna paralel. Sanırım bu çizimdeki tek paralel doğrular seti bu, set, doğrular seti. Şimdi dik doğrulara bakalım. Dik doğrular 90 derecede kesişen doğrulardır. Yukarıda verildiği için 90 derecede kesiştiklerini biliyoruz. Aynı şekilde uv doğrusu cd doğrusuna diktir. uv doğrusu cd doğrusuna diktir. uv ve st doğruları cd doğrusuna diktir. Bunun dışında 90 derecede kesiştikleri bilgisi verilen doğrular ab ve wx doğruları. AB doğrusu Wx doğrusuna kesinlikle diktir. Evet, sanırım bitirdik. AB ve CD doğruları ile ilgili son bir şey daha var. Kesişmiyorlar. Dik olduklarına dair bir şey de söyleyemeyiz ama kesinlikle paralel de değiller. Hatta fark ettiyseniz, ileride bir yerde sanki kesişecek gibi görünüyorlar. Neyse, bize bunun dik açı olduğu söylenseydi, o zaman tahminlerimizi bir kenara bırakıp, bunlar birbirine diktir diyebilirdik ya da paraleldirler diyebilirdik ama bize öyle bir şey söylemediler. Hoş söylenseydi de zaten garip olurdu çünkü bunlar bu doğrular paralel değiller olsalardı, diğer doğrulara da paralel olmaları gerekirdi. Neyse, bize verilenlere dayanarak paralel ve dik doğrular bunlar.